dedim ne dedim Merhaba JT squad kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Süper. Evet. Bugün soru cevap. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet ilk soru neden <gülüyor> videoya başlamadan önce bunu abone ol, videoyu paylaş, abone ve sorulara geçelim. Hadi. Soruları çözelim. <gülüyor> i̇lk soru NS Baturu seviyor musunuz? <gülüyor> Banane. yani yani yani I yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani hiç yani hiçbir ve yani bir defa video video izledim Nefret etmiyorum yani öyle diyelim. Çünkü en çok nereye gitmek istiyorsunuz? İzmir, Is! Is! Is! Is! Is! Is! Antalya tabii ki. Nestambu. İzmir? İstanbul? İstanbul. <gülüyor> İstanbul. <gülüyor> ben uh, çünkü orada evlenmek istiyorum. Oh, evet, yani şartlı karar verdi yani. Islak kek sever misin? Do you like wet cake? Ah, wet cake. Wet cake. Ah, evet. I don't know if it's that kind of. If that's what talking about, like sponge cake o o supsu tuz diyeceğim minus 0.5 minus 0.5 nasponbob çok evet bir dakika canınız siz manyaksınız bıraktım yine yani da esponbob O oh, evet evet ben çok seviyorum ya. Uy! Evet. Ay vallahi çok seviyorum. Bak. Baş... Aa bravo testler. Aa vallahi çok güzel ya. <gülüyor> evet. Türkiye gelmeyi düşünüyoruz Evet. Evet arkadaşlar ya bak gerçekten gelmeyi düşünüyoruz. Değil mi? Ama korona korona yüzünden yani bilmiyorum şimdilik gelmeyebiliriz. Korona. Korona çok var dev. Evet. Çok tatlı ve sempatiksiniz. Arkadaş mısınız, nasıl tanıştınız? Çok teşekkürler Nagihan. Evet. Ama ben de JT eee uh, uh, uh, kardeşiz. Ama Quincy bizim eee uh, ok, Küfür Bizim arkadaşımız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. JT ve Quincy eee um, Instagram'dan tanıştılar. Evet. Ben de Quincy'yi hiç <gülüyor> Kaç defa bunu söyledim. Eee, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de Quincy bir partide, bir partide buluştuk, tanıştık. Evet. evet. Şey, okul okul ba evet. Nasıl, şarkı? nasıl şarkı? Nasıl, nasıl şarkı? sever misin? Sen pop. Vallahi bana fark etmez ya part yo really into part of this um afro pop Türkçe cypher <gülüyor> rap rap pop Türkçe rap ve korean <gülüyor> pop kpop hmm kpop ve america ya da uk'de en sevdiğiniz sanatçılar dinlemeyi sevdiğiniz sevdiğiniz sanatçılar ve uk dre dreamers Ha Amerika'da UK'de NC'sin insan açılıyor. O sarapçi. Like artist. Ha Oh Ed Sheeran. Dave. Benim için the Ed Sheeran. Dave. Ed Sheeran, Rap olarak Thomzy. pop R&B. Ne? Pop R&B, evet. Ed Sheeran. Unamazing the young Hayır. Hayır. Hayır. Beni seviyor musun takipçi olarak? Omer Tabii ki ya tabii ki. Yani Brim'ci bri, bri, bri, yazmıyorsan tabii ki Ya tartıştığınız konuya bak Evet soruyorum et Dizis. Etur'un dizisini seviyor musunuz? Yani izlemedim. Be, ben de izlemedim ama Şey olarak Yani, bir yani bir fragman olarak Beğenmedim <gülüyor> Evet arkadaşlar e, Evet Gördüğünüz gibi Best <gülüyor> best yani, evet. Bazılayım Neyse arkadaşlar. Um, abone evet. ol, de paylaş Instagram'ı takip ve bir dahaki sefere görüşene kadar bay.